Efendim, dünyada taştan olmayan ve kimsenin senden alamayacağı şeyler vardır. İçinden alamayacakları ve dokunamayacakları şey, umut. Efsane film, Esaret'in bedelindeki müthiş repliği Endirre'de böyle söylüyor. Sevgili seyirciler, sizleri umudunu kaybetmeyen, pes etmeyen, içine kapanmayan, her şartta ve her zeminde mücadele eden, bir süreç kahramanıyla tanıştırmak istiyorum. Doktor Fatih Mehmet Keleşoğlu Yıl 2016 Ağustos ayındayız. Doktor Fatih İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ramatoloji Bölümünde dal Eğitimi almaktaydı. Bu eğitimi bitirmesine sadece 6 ay kalmıştı. 18 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörünün tebliğ ile görevden uzaklaştırıldı haklarında hiçbir idari işlem yapılmadan da 1 Eylül 2016'da ihraç edildi hukuk mücadelesi başlamıştı ihraç kararını idare mahkemesine götürdü ve başına gelen bu durumla ilgili yapabileceği her şeyi yapmaya kararlıydı aradan çok geçmeden 9 Aralık'ta erkenden polis kapısını çaldı evde yoktu polisler eşini tehdit ettiler eğer kocan gelmezse seni götüreceğiz. Telefon et gelsin dediler. Nereye gelmem gerekirse ben gelirim söyle onlara dedi. Nitekim karakola gitti, sekiz gün gözaltında kaldı. Eve döndüğünde babalarından sekiz gün haber alamayan çocuklar babalarına sarıldılar ve baba bir daha evimize büyük adamlar ne olur gelmesin diye hüngür hüngür alındılar. Doktor Fatih adli kontrolle serbest kalmıştı. Belirli gün ve saatlerde karakola imza verecekti. Bir gün imzadan eve geri dönmüştü ki polis tekrar aradı. İmza saatinin değişikliğini söyleyip karakola geri çağırdı. Hissetmişti, yalan söylüyorlardı. Karakola gitti ve seni gözaltına aldık dediler. Bir ay önce gözaltına alınmıştı zaten ve pardon yanlışlık olmuş dediler. Doktor Fatih'i çağlayana götürdüler. 16 Ocak'ta hakim karşısına çıkardılar ve iPhone telefona BayLock yüklemek mümkün değilken maalesef böyle bir iddia ile saçma sapan bir şekilde hukuksuzca tutuklandı. 46 ay tutuklu kaldığı hapishanede her türlü hukuksuzluğa hukuk içinde karşı geldi. Usule uygun isyan etti. Fatih Bey tüketici mahkemesine tescil davası açtı. Beş yıl olmasına rağmen bu mahkeme karar vermedi. Aslında veremedi. Koğuş arkadaşlarının yakınlarının bile yapma Fatih, başına iş alma. Sen koca devletle nasıl baş edeceksin terkinlerine kulak asmadan. Çok yakın arkadaşı TUS Türkiye birincisi Halil İbrahim Yavuz'un işkenceyle öldürülüp intihar süsü verildiğini biliyorken, Doktor Fatih hapishane hücresinden mücadele ediyordu. Yine yakın arkadaşı AK Partili Bakan Fatma Betül Kaya'nın kocası İlyas Kaya güle oynaya işine gücüne bakarken Doktor Fatih üstüne atılı iftirayı ispatlamaya çalışıyordu. Öyle bir iftira ki iddianame yazamadılar. Yazdılarsa da kendisine vermediler. Delilleri göstermediler. Karar açıklanana kadar Doktor Fatih Keleşoğlu başkasının iddianamesiyle yargılandı evet yanlış duymadınız başkasının iddianamesiyle Kimin mi? Kendisi de Silivri zindanlarında yatmış olan şarkıcı ve Meydan Gazetesi köşe yazarı Atilla Taş'ın iddianamesiyle. Dünya hukuk literatürüne geçecek bir vehamet bu. Bir başka vehamet karar duruşmasına barodan ataran avukat Sait Bey duruşmada söz alıyor. Hakim Bey, ben dosya hakkında bir şey bilmiyorum. Yarım saat önce bu davaya atandım, deyiveriyor. Evet, böyle diyor. Aslında avukat, Türkiye'de hukukun nasıl olduğunun rejim tarafından tespitini, tescilini yapıyor. Türkiye mahkemeleri, ilerideki mahkemelerin iddianamelerini aslında kendileri oluşturuyorlar böylece. Mahkemelerin kendileri için ürettikleri bir başka delili yine doktor Fatih Bey'den öğreniyoruz. Bailok'la ilgili bir belge isteyen mahkemeye delil geliyor ve Silivri'ye 28 Aralık'ta tebliğ ediliyor. 28 Aralık'ta delil Fatih Bey'e ulaşıyor ama o da ne? Karar mahkemesi 26 Aralık 2017'de ve zaten karar verilmiş. Yani delilden iki gün önce karar verebilen bir mahkeme. Delile karşı savunma alınmadan yapılan bir karar mahkemesi. Buna mahkeme denebilir mi ya? İşte bunları kayda geçiriyor Fatih Keleşoğlu. Bu durumu istinafa, yargıtaya, anayasa mahkemesine sunuyor. Olumlu karar almasa bile tescil ettiriyor. Anayasa mahkemesine 50 başvuru, insan hakları mahkemesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 24 başvuru yapıyor. Bir başka olay. Dilekçelerinin gardiyanlar tarafından çöpe atıldığını öğreniyor. Bunu önlemek için her dilekçesini kameraya gösteriyor. Ağzını öyle kapatıyor. Kamera kayıtlarını siliyorlar. Mahkemeye verdiği dilekçeyle bu durumu tescil ettiriyor. Bu tescilden sonra sorumlu 29 kişiye suç duyurusunda bulunuyor. Mahkeme bu kişilere soruşturma açıyor. Aynı gardiyanlar doktor Fatih Bey'den, şikayetlerini geri alması için rica üstüne rica ediyorlar. Efendim başka neler yapmış? Devam edelim isterseniz. Silivri 3'te tutukluyken savunmalarını yazmak için bilgisayar talep ediyor. Verilmiyor. Fatih Bey yeni öğrendiği bir hakkını kullanmaya karar veriyor. Cezaevindeki kötü uygulamaları bilgisayar hakkı gaspını mahkeme başkanlığına ile bildiriyor. Örtesi günü Doktor Fatih bilgisayara kavuşuyor. Karar mahkemesinden sonra Fatih Bey'e İddianamesi ve deliller veriliyor ve bilgisayarda delilleri Fatih Bey inceliyor. Delillerden bir tanesi İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Akın dosyaya koyduğu belge. İsimleri örtülü belgede diyor ki ben bu isimlere idari soruşturma yaptım ama özel bilgi isimlerin üstünü karaladım. Doktor Fatih Bey rektör Mahmut Ak'a dilekçe üstüne dilekçe gönderiyor. Dilekçelerinde beni idari soruşturma başlatmadan üniversiteden attınız ama mahkemeye yalan söylüyorsunuz diyor. Ama rektör faalesef muhatap almıyor. Yük üstünden yazdığı bir dilekçe vesilesiyle cevap vermek zorunda kalıyor. Diyor ki evet biz sana idari soruşturma yapmadık ama sor bakalım niye? Anayasa Mahkemesi üyesi Alparslan Altan da idari soruşturma yapılmadan atıldığı için bunu iştihat kabul ettik. Ama Fatih Bey Alparslan Altan kararını incelediğinde altı farklı paragrafta idari soruşturmaya atıf yapılmış olduğunu tespit ediyor. Ve başlıyor yeni bir mücadeleye. Bir dilekçe fişlemeye göre mi beni attınız diyor. Rektör yok diyor. Kur'an mı çektiniz? ''Rektör yok.'' diyor. ''Yeni bir dilekçe rüyanızda mı gördünüz?'' Rektörlük cevap vermeden tahliye oluyor. Fakat Doktor Fatih işin peşini bırakmıyor. Çünkü ortada okuduğunu anlamayan, anlamayıp anlamadığını mahkemeye değil olarak gönderen bir Mahmut Ak var. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Mahmut Ak'ın imzasını ele mi geçirdiler? Yoksa koca rektör okuduğunu anlamamış olamaz adli tıpa gönderilmesini savcılıktan talep ediyor. Ama savcı Arif Aslan soruşturmaya gerek duymadı ama bu büyük kumpası bozdu. Demek ki Fatih Bey'e cevap veren rektör Mahmut Ak idi. O zaman okuduğunu anlamayan bir rektör vardı. Bu kesinleşti ve yeni bir dava açıyor. Okuyup anladığını gösterir bir tespit davası açıyor. Rektörlük Avukatı geliyor ve böyle bir dava olamaz diye savunma yapıyor. Avukat hakkında hemen suç duyurusunda bulunca, hakim rektör, Mahmut Akın okuma-anlama tespit davasının kabulüne karar veriyor. Ve bu dava hala devam ediyor. Fatih Bey, Sevgi Akarçeşme Hanım'la, Yaptığı programda şu cümleleri kullanıyor. Eline ne geçecek diyen insanlara şunu söyleyeyim. Çok acele ediyorsunuz. Daha mücadele bitmedi. Belki meyvelerini 10 yıl sonra yiyeceğim. Belki de ben görmeyeceğim. Çocuklarım görecek ama meyveleri en de sonunda yenecek. Dolayısıyla buna olan inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Zaten beni içeride ayakta tutan buydu. Belki 6 yıl kaybettim. Belki 4 yıl daha kaybedeceğim. Belki de göremeyeceğim ben. Ama sonuçta ortada bir sorun olduğunu belgelemek istiyorum. Benden sonrakiler desinler ki evet ortada gerçekten sıkıntılar yaşanmış. Tamamen hukuk yok diyemem. İstediğiniz cevaplar değil ama kısmi de olsa ortada işleyen eksik de olsa bir hukuk var. Doktor Fatih Bey kendisini Siyah kuğu teorisine inanan biri olarak tanımlıyor. Kuğuların hepsi beyazdır ta ki 1617'de Avustralya'da bir siyah kuğunun görülmesine kadar. Tek bir siyah kuğunun görülmesi, o zamana kadar yaygın bilinen bütün kuğular beyazdır önermesinin tamamen yıkılmasına yetti. Hayatta tıpkı bunun gibi pek çok alanda meydana gelen tek bir farklılık uzun zamandır alışıla gelmiş olanı kökten değiştirmeye yeter sevgili seyirciler. Doktor Fatih Keleşoğlu işte bunun peşinde gidiyor. Evet. içimizden alamayacakları ve dokunamayacakları şey umuttur. Endi ile başladık, endi ile bitirelim. Umut iyi bir şeydir. Belki de en iyi şey ve iyi şeyler asla ölmez.